Temel yapılacak işlem doldurulması, karıştırılması ve Start, kalıcı olmayan bir start futtonumuz var. Push buton, bir adet stop futtonumuz ve 3 maddede motorlara ait gayet aşırı akımölümüz var. E, Start'a bastığımız zaman sıvı seviyesi LSE1'in altındaysa yani sıvı Alt seviyesinin altındaysa E1. Pompa devreye girecek, doldurmaya başlayacak, doldurma sırasında sıvı önce neyi görecek? LC1. LS1 LS1'i gördüğü zaman durmuyor, doldurmasına devam ediyor. Ne zaman ki LS2'yi gördü, bu LS2'yi gördüğü zaman duracak, <gülüyor> tamam mı? Ondan sonra linksel motoru belli bir süre, örneğin 10-20 dakika, <gülüyor> dakika kazanı karıştıracak. Daha sonra mikser motorunun kazan kazanı karıştırmaya çektiği zaman M3 pompa motoru bu sefer ters yazacak ve kazanı boşaltmaya başlayacak. Sıvı önce Ls2'nin altına düşecek durmayacak boşaltmaya devam edecek. Ne zaman ki sıvı Ls1'nin altına düşerse boşaltma pompası M3 duracak tekrar devreye girecek. Ve Merhaba. sistem çalışmasına bu şekilde devam edecek. Yine aynı soru, sistemde baştan sona kadar kalan bir eleman yok. O nedenle sistemde push buton kullanıyorsan, start stop veya aşağı yukarı böyle bir yapımız varsa, kalıcı olarak enerji sağlayarak Yardım bir eleman ihtiyacımız var. Stop diyelim, start diyelim. Mühlenmeyi yapalım merkez 0.0'la Merkez 0.0'la çalışsın Sistemin eğer aşırı akımla Komple enerjisini kesin Nereye koyacağız? Merkez. Sisteme enerji veren merkez önüne Yok Her motoru Aşırı akımla Kendi motorunu durdursun diyorsanız Onunla ilgili kül çıkışlarına alacaksınız Aşırı akım böyle kapalı koyacaksınız Ama Ben diyorum ki Giri durduğu zaman Sistemin çalışmasına gerek yok. Hepsi dursun diyorum. Şimdi şartlarım şu. Bir kere Mikserin şey, doldurma pompasının yani emberinin çalışması için sistemde enerji olması lazım. Yani merkez sıfır sıfır olacak. Öyle değil mi? Onun haricinde aşağı seviye ve üst seviyeye ait şartların olması lazım. Aşağı seviyeye ve üst seviyeye ait şartlar Daha önceki şöyle internette şu anda yayında olan videolarda Sınır anahtarlarına paralel koydum, seri koydum, açık koydum, kapalı koydum, çeşitli denemeler yaptım. Tamam mı? Burada denemeleri, denemeleri yapmayacağız. Yani böyle olsa hatta ne olur? Açık olsa ne olur? Kapalı olsa hatta ne olur? Veya paralel olsa hatta ne olur? şeklinde denemelerimiz var. Bunu yapmayacağız. İki tane sıvır ait LS1 ve ls 2 ait kontak var. Bunlar normalde kapalı olmak zorunda. Niye? Normalde kapalı olması demek ne demek? Evet. İki sensöründe su görmüyor olması demek. İki sensörde su görmüyorsa bunlar kapalıdır. Ve evet, evet iki sensörde su görmüyorsa kazan dolması gerekir. Evet. Tamam mı? LS1 ve LS2'ni iki tane sınır evet. sensörün, öyle söyleyelim, Su algılayan sensörün Normalde kapalılarını seri koyuyorum. Normalde kapalı diyorum. Çünkü normalde kapalı olması bunların su görmüyorken su yokken kapalı olması demek su yokken de zaten motor devreye girmesi gerekir. Su pompa devreye girdi. İlk gördüğünü LS1 su LS1'i gördüğünüz zaman LS1 buraya açar. Açın. Ve motor durur. Motor bu şekilde çalışmasını çalışmasını ee, Sürdürüsün derseniz motor DC bir görürdür boşalır. Su seviyesi bu sensörün hemen alt ve hemen üstündekiler gelir. Ama ben bunun yukarı kadar olmasını istiyorum. O nedenle bu açıldığı zaman DC biri DC bir açıldığı zaman sistemin devam edebilmesi için buraya DC birin ölçülmesini atmam lazım. Evet su yok kapalı kapalı çalıştı tamam mı lan? <Sessizansız> Suyu gördü, açtı ama aşağıda evet. mühürleme ile devam ediyor. Artık en son kazandı oldu. Yukarıyı gördü, durdu müürlemeye oldu, bozuldu. Tamam mı? Şimdi kim da M2 giriyor, giriyor. giriyor. giriyor. giriyor. giriyor M2 devreye? M ile giriyor. M ile giriyor. Ne ile giriyor M 2 C3, C4. Bu ya c 2 M sıfır nokta şartını koyabilirsiniz de koymayabilirsiniz. Tamam mı? Çünkü artık sistem çalışmaya başlamıştır, tamam mı? Sistem çalışmaya başladığında burada şartlar vardır. Sistem çalışmadan önce şartlar biraz daha önce birazdan göreceksin. Kontaklar açık, zaten çalışmaz. Bu koyabilirsin, koyabilirsin. Neye çalışıyor mu? bu? LS2N ile açılıyor. Bir süreliğine buydu. Buraya mesela bunu da süprkoymasanız daha Gerçi siz zıran yaptığınızda M0.0 koymasınız da. Evet. Gerçi zıran yaptığınızda zaten şu satır buradaki açıktan dolayı çalışmayacaktır. Merker hani mantık olarak ona gidiyor. Tamam mı? Bu neyi çalıştıracak? M2'yi M2. M2 mi çalıştıracak? M2'yi Tamam mı? Şimdi Burada şöyle bir sıkıntımız var. M2'yi çalıştıracak da bu ne üst seviyesi şey değil mi? Yani üst seviye algılayıcısı. Evet. Ve su soru olarak kazanda olduğu sürece de mikser çalışacak. Ama sıkıntımız burada şu gerçek bir sistemde. Üst seviyeyi gördün mü gördü Burayı kapatın kapatın kazanı karıştırmaya başladığında su dalgalanacak. Evet. Su dalgalandığı zaman bunu bir görecek bir görmeyecek. Eğer işte ekstra içeride sensörlerin bulunduğu dalgalanmayı önleyen borular veya benzeri şeyler yoksa sistemde. Çünkü dalgalanmayı önleyecek mekanik olarak bazı şeyler konuyor kazanlara. Sistemler konuyor ama burada yok diyelim. Şimdi MS2'nin bir görmemesi, mikser motorun bir çalışıp bir çalışmaması demek. Bunu engellemek için ne yapacağımız şey? M2'nin ile 2nin m M2'nin M2'nin Şimdi, mixtar motor ne kadar çalışacak? E, X, X, X süresi. X süresi kadar. T37'yi koyalım. X süresini ne verelim. Bu şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ya X süresi da T37'yi bir kompağına atsın diyebilirsiniz. Tamam mı? Evet. Bu bir yorumdur. Ama orada da yine Vs'ye ilgili salınım yapabileceğini düşünmeniz lazım bir şey yapalım. E2 duracak mı? Yes. Duracak. E2 evet. durunca kim girecek devreye? boşaltma şartı boşaltma atı Yine buraya yerimiz ki merkiri Yani olmasa da olur. Ama öyle bir mantık anlayabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> E2 ne yapsın? Deliyat. M3 devreye alsın, tamam, tamam mı? m tamam. 3ü devreye alsın. M3 ne yapması? Boşalt. Boş Boşaltmaya başlasın ama. Alt seviye sen son alt seviyeyi durdursun. Aynen, alt seviye. Mi? Mikseri durdursun önce yani. Mikseri. m Tamam mı? Okey. Yani karıştırıcı M2'yi durdursun. Şeyi kaldırın. Teo seviyini kapatın, kaldırın. Teo seviyine her şey şu Şimdi elensi için bu açılacak mı? Evet. Onu engellemek için buraya el koyalım. Evet. Kendini görürlesin. Boşaltma başladı mı? Evet. başladı. Boşaltım nereye kadar sürecek? LS1'in 6 seriyesi. LS1'in O zaman ben buraya bir ls yeni koyacağım. Ha. ls oraya ben kapalısını koyarsak ne olur? Su erken açılır. Ben. Ne yapıyor? Normalde kapalısını korsam su varken açılır, hiç boşaltmaz. Normalde. mi? Normalde açığını koyacağım. Su Su olduğu için kapanacak. Kapandığı için de boşaltma pompasını çalıştıracağım. Aksi takdirde açık şeyini koyarsanız kapalısını koyarsanız şimdi kulağa şey şimdi göze kapalı koyacağız koyacakmış gibi geliyor ama uyarı durumuna bakmanız lazım. Şu an su var. Kapalı koyarsan, açılış hiçbir zaman boşaltamazsın suyu. O zaman ben bunu iyi koyacağım, normalde açıp koyacağım, su olduğu için Kapanacak Su bittiği zaman Açılacak ve duracak Su bittiği zaman açılıp durduğunda Bu satür devreye girecek mi? LSE2 hangisiydi? Açık mı? Evet. Açık. Su yok. Açık. Evet. Açık, açık. açık. olduğu için bu satır girmeyecek diye. Evet. Ve tekrar bu satırda ne yapacak? Evet. Çalışması sürdülecek. Bakın. Dün uğraştığımız soru buydu. Şimdi buna evet. otomatik monyal evet. şartı koyacağız. Çalışmanın herhangi bir noktasında ben durduracağım evet. Ve elemanları ayrı ayrı çalıştıracağım. Tamam mı? Şu anda nasıl çalışıyor bu sistem? Sıralım. Evet. <gülüyor> otomatik bir şey içerisinde çalışıyor sistem içerisinde çalışıyor şunu diyebilirim ya mikser motorunu ekstradan çalıştırmak istiyorum Kendine. veya işte e, adını siz getirin boşaltın e, boşaltın yaraya kadar boşaltayım evet. ben bir karıştırayım sonra bir Eksilap. tekrar boşaltayım şimdi bunu yapmanın çeşitli yolları var şimdi ne demiştik? Otomatik manuel seçici var. <gülüyor> bir tane. Örneğin şu. Evet. Otomatik manuel anahtar olsun. Tamam Anahtar şu anda otomatikte. Yani otomatikte sıvır konumunda manuelde bir konumunda olsun. Şu anda otomatikte mi? <gülüyor> otomatikte. Merkez çalışıyor mu? Çalışıyor. Sistem çalışıyor mu? Çalışıyor. <gülüyor> tamam mı? Şimdi ben bunu ben bunu şey konumuna aldığını düşünün. Ee, otomatik bir şey. Merkez konumuna aldığını düşünün. Açılacak mı? Açılacak. Açıldığı için merkezlerine girecek mi? Giremeyecek. Ben ben bu, bu konu açık, bu konu açık, bu konu açık. Üç depolamı olmayacak. Evet. Çalışmayacak. Buralara, buralara ben ne ee, birle... neyi yapabilirim? Evet. Tamam. Evet. Yine... Bu, buton bir ile neyi çalıştırabilirim? En büyüğü çalıştırabilir. Tamam mı? Yine buton iki ile. Buton iki ile neyi çalıştırabilirim? Yine Buton 3 ile M3'ü çalıştırabilirim. Şimdi ikinci satırda bir sıkıntı var mı? Ona bakıyorum tamam. çünkü zaman evet. ölçüleri var. Evet. Zaman ölçü girsin devreye. Zaman ölçüsü devreye girse en kötü büyük şu şunların kontağını kapayacak. Evet. Orada kontağın her göre açık olduğu için iş yapmayacak. Evet. Tamam mı? Bir sıkıntı yok demek ki. Burada şöyle bir durum var. Otomatik çalışırken de Bakın, otomatik çalışırken de, manuelin gelip biri kurcalamasın. Yani, bu devreden çıktı mı diyelim? Çalışma sırasında bu devreden çıktı. Ben gelip bu konu basarsam tekrar devreye girer. Öyle değil mi? Evet. Veya işte bunun çalışmanın sırasından bitirip e, bu kutu 3'e bastığından boşaltır devreye girer. An, bu da engelle bir şey mi? Boşaltı matik olur. Yardımcı oluyorsunuz. Niye yardımcı Zaten onun bir konular seçici Sırtı bağlarsın ha, bir koyacaksın. kapalı kapalı. kapalı. Yo, <gülüyor> Niye? Barajdan <gülüyor> <gülüyor> Seçtiğin zaman bir oldu. Bir oldu. Manuel 1870'li zaman bir oldu. Anca o zaman kapandı. Evet. Otomatikte geldi. Sıfır. Açık. O sattılar. Ne yapacak, Bu tamam. bir yöntem. Tamam mı? Evet. Şimdi. Yanına prensip olarak atlatacağım. <gülüyor> ee, Mikrovin açtığımız zaman Aşağılardan Mi Severe Şunu yazmayayım Şu anda kafanıza sokmayalım diğer taraflı şey. Main menüye gibi alt sayfalar var. Hiç girmediniz o sayfalara. İşlerin peyninde yaplanır. Main ana sayfadır. benim yazılımında yazılımın parçalar halinde farklı sayfalara yapabiliyor. Mesela şu. Bir internet sitesine girdiniz. Tamam mı? İnternet sitesinde eee örneğin Fatih Sultan Mehmet anlatıyor. Yusuf Sultan Selim anlatıyor. Kanuni Sultan Süleyman anlatıyor. Hepsinin tek sayfını anlatabilir. Evet. Veya ana sayfaya Fatih, Boz der, tıklarsın o sayfaya gidebilirsin. Bizdeki SVR mantığı da sabritinli. Sabritinler, alt sabritinler, alt sayfalarda. Piersiz run yaptığınızda main işler. Ana sayfa işler. Tamam mı? Ana sayfanın altında, ana sayfanın altında, eğer siz yazılım içerisinde alt sayfaları çağırırsanız, Ana sayfanın içerisine düzeltiyorum. Alt sayfaları çağırırsanız yazılı bu alt sayfa yazıplar. O alt sayfaları işi bitirir. Ana sayfaya tekrar kaldığı yerden devam eder. Ben SPR1 1 SPR2 diye iki ayrı sabitin yaparsam Tamam mı? Meylede gelip Meylede gelip Otomatik manuel seçiminden Otomatik manuyan Aktifse Svr1'e git Değilse Svr2'ye git diye İki tane çağrı yaparsan Tamam mı? Bu ne demek? Tensi falan yaptınız Otomatik manuel yoksa Sistem Sabitin 1'e gider. Otomatik manuel varsa sistem sabitin 2'ye İki. gider. Hı. Veya varsa yoksa neyse. Tamam Yani otomatik manuel varsa sabretin 1'e gider. Tamam mı? Ee, otomatik manuel yoksa sabitin alt sarfı 2'ye gider. Hatta bunlara da isim verirsiniz. Manuel. Satırları düşünmeyin. Şu satırları yani onları da şöyle diyeyim. Şunu, şunu, şunu düşünmeyin. Tamam mı? Evet. Geri kalanı ben tuşar şeye yazırım, otomatik yazar. Tamam mı? Ondan sonra şu butonların olduğu satırlarda bu kötürü manuel yazırım. Burada başlamışlar Programın işlemesine göre ya otomatikte gider çalışır ya döner manuelde çalışır. Bunun bana avantajı nedir? sabitinlerle alt sayfalarla çalışmanın bana avantajı nedir? Birincisi yazılımınız çok büyükse ve farklı farklı şeyler varsa ee, yapı parçaları örneğin 3 tane kazanınız var bu şekilde. Kazan 1 dersin, kazan 2 dersin, kazan 3 dersin. Ne yaptın? Yazılımları birbirlerinden ayırdı. Tamam mı? İşte ekstradan e, bu piersin senin bank çalıştırıyor, dersin bir bank. Bu piersin ekstradan senin işte e, paketleme çalıştırıyor, dersin bir paketleme otomasyonu. Ne yaptın? 5-6 sayfaya doğruldu. 150 network'ün içerisinde paketlemeyi aramaktansa, 150 network'ün içerisinde örneğin e, pompa 2'yi veya tank 2'yi aramaktansa hepsinin kendi ayrı sayfası içerisinde aramak daha kolay. Bir başka şey daha PRS'i her şeyde işlemde örneğin geldi buna baktı mı? Açık mı? Açık. Döndü bir aşağıya. Her baktığı açık olsun kapalı olsun her baktığı kontakta bit bir süre kaybeder PRS'i. Katalog var. Örneğin bizim PRS'imizde 2 mikrosaniye. Şimdi kullanılmayan bir Girişe veya kontağa bakması bunun vakit ağlaması demektir. Ha hocam burada bir önemi var mı? Yok ama 150-200-250 network'u bir yazın düşünün. Tamam mı? Kullanmadığınız bir network'e bakması piyasinin döngü süresi, hani girişleri okuyor, işini yok, çıkışları okuyup başa dönüyordu ya, süresini uzatır. Tamam mı? Ben bunu al sayfalara bölerek başlangıçta yapmayacağım, işe baktığım an. evet. anlaşıldı mı? yapmayacağım işe baktırmam. O süreyi ne yaparım? O işe, yapılmayan olmayan bir işe bakmadığı için o süreyi ne yaparım? Kazanırım. Dönüm süresini daha kısa hale getirir.